Bu videoda sizlere bir bilgisayar programının ne olduğu konusuna fikir sahibi yapmak istiyorum. Yaptıklarımı denemenizi şiddetle öneririm çünkü bilgisayar bilimini öğrenmenin en iyi yolu her şeyi kendi kendinize kurcalamaktır. Programlama ile ilgili birçok şeyi Python ile yapacağım. Burası bir Python ortamı ve bu ortamın adı PyScript'tir. Ücretsiz ve açık kaynak bir yazılım. Sanırım Python 2.6 ya da 2.7 kullanıyorum. Python kullandığınız sürece örnekleriniz benimki ile aynı şekilde çalışacaktır. Fakat Python 3 kullanıyorsanız örnekleri çalıştırmak için bazı değişiklikler yapmanız gerekebilir. Yeri geldikçe bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Gelin şimdi kendimiz bir bilgisayar programı yazmaya başlayalım. İşin güzel yanı tıpkı bir dosyadaki metni düzenler gibi programımızı tam buraya yazabiliyoruz. Program bir komutlar dizisidir. Bilgisayar, dosyanın başından başlar ve aşağıya doğru komutları işleyerek devam eder. Gerçi ileride bilgisayarın komutlar arası atlamasını ya da döngüye girmesini sağlamanın yollarında göreceğiz. Böylece bazı şeyler tekrar tekrar yapılabilir, bazıları ise atlanabilir. Şimdi kendimize bir program yazalım ve bunu yaparken bir bilgisayar programının içindeki temel kavramlara göz atalım. Önce çok çok basit bir program yazayım. Bu program yalnız 1 ifadeden oluşacak. print 3 artı 7 yazıyorum. Bilgisayar yalnızca 3 artı 7'yi hesaplayacak ve sonucu ekrana yazacak. Aslında Python 3 artı 7'yi kendiyle birlikte gelen print fonksiyonuna iletecek. Belki de bunu print parantez içinde 3 artı 7 şeklinde yazsam daha doğru olur. Şimdi dosyamızı kaydedelim. Komutların yukarıdan aşağıya okunduğunu görebilmeniz için bir satır daha eklersek daha iyi olur. print 2 eksi 1 satırını ekliyorum. Sonra da print, bu bir metin öbeğidir, print yazıyorum. Şimdi bu bilgisayar programının ne yapacağını görelim. Önce dosyayı kaydedelim. Dosyayı testarea.py adıyla kaydettim. Py uzantısı bunun bir Python dosyası olduğunu belirtiyor. Artık programı çalıştırabilirim. Benim kullandığım gibi tüm neşik geliştirme ortamlarının en güzel özelliği hem programı yazabileceğiniz hem de çalıştırabileceğiniz ortak bir ortam sunmalarıdır. Ayrıca yazdığınız metni renklendirirler. Böylece hangisi fonksiyondur, hangisi değildir kolayca anlayabilirsiniz. Gelin şimdi programı çalıştıralım ve ne olacağını görelim. Önce 10, sonra 1, sonra da bu bir metin öbeğidir yazdı. Yani tam olarak ona söylediğimiz şeyleri belirttiğimiz sırada yaptı. Buradan başladı, 3 artı 7'yi 10 olarak hesapladı ve ekrana yazdı. Sonra 2 eksi 1'i yazdı, sonra da bu bir metin öbeğidir yazdı. Belki biraz erken olacak ama bu noktada size veri türlerinden bahsetmek istiyorum, veri türleri. Bakın buradaki 2, 1, 3 ya da 7 ile bu bir metin öbeğidir arasında bir fark var. 3 bir sayıdır. Sayılar nicelik belirtirler ve onları toplayabilirim. Buradaki ise bir metni temsil ediyor. Bunlar farklı veri türleridir. 3, 7, 2, 1 bunlar sayısal karakterler ve bizim özel durumumuzda bunlar tam sayılar. Bu metin ise bilgisayar bilimlerinde sıkça duyacağınız üzere bir karakter katarıdır. Karakter katarı. Aslında bakarsanız, Python'da biz bunların türlerini sorgulayabiliriz. Type fonksiyonuna 3 artı 7'yi gönderirseniz, 10 yerine sonucun türünü yazacaktır. İkinci satırı, aradaki farkı görmeniz için olduğu gibi bırakacağım. Üçüncü satırda ise, bu metin öbeğinin türünü yazdıracağım. Kaydetmek için klavyeye kısa yolu olan Ctrl-S tuş kombinasyonunu kullanacağım. Sonra da programı çalıştırıyorum. Evet, bu ifadeyi çalıştırdım. Hesaplama içteki ifadeden başlar. Önce 3 artı 7'yi çalıştırdı ve 10 buldu. Sonra onun türünü hesapladı ki türü int'tir. Sonra da türü int olarak ekrana yazdı. Evet, burada int yazdığını görüyorsunuz. Bu arada int, İngilizce tam sayı anlamına gelen integer kelimesinin kısaltılmışıdır. Sonra ikinci satırın sonucunda 1 yazdı. Son olarak da buradaki tüm bu şeyin türünü yazdı. Bunun türü bir string yani karakter katarıdır. Şimdi size değişken tanımından bahsetmek istiyorum değişken. Çünkü yapmak isteyeceğim şeylerden biri tüm bunları farklı yerlere depolamak olacak. İleriki videolarda göreceğiz ki bunlar için çeşitli etiketler kullanabileceğiz. Gelin değişkenleri kullanarak tümüyle farklı bir program yazalım. Bazıları bunu hiç sevmese de Python'un en güzel yanlarından biri herhangi bir türden değişkene, herhangi bir türden veri koyabilmenizdir. Dolayısıyla, a eşittir 3 artı 5 diyebilir. Ardından, b eşittir a çarpı a eksi a eksi 1 ve c eşittir a çarpı b diyebiliriz. Buralara boşluklar koydum ki biraz daha okunaklı olsun. Son olarak da c'yi ekrana yazdıralım. Önce programı çalıştırıp sonucu görelim. Sonra da programın doğru sonucu bulup bulmadığını kontrol edelim. Şimdi programı kaydediyorum ve çalıştırıyorum. c için 440 elde ettik. Bunun doğru olup olmadığına bakalım. 3 artı 5 8'dir. Bu sebeple a etiketi 8'e işaret eder. Artık a'yı yeniden tanımlayana dek programın herhangi bir yerinde herhangi bir anda a'yı kullandığımızda değeri 8'dir. Sonraki satırda b'yi hesaplarken işlemlerin öncelik sırası kullanılır ve a çarpı a hesaplanır. a çarpı a 64 olacaktır. 64 eksi 8, 56. Ve 56 eksi 1, 55'tir. Ve b 55 olur. c, a çarpı b yani 8 çarpı 55'tir. Ve 8 kere 5 de zaten 440 eder. İsterseniz farklı a değerleri için ne olduğuna bakabilirsiniz. Bunun için yalnızca x satırı değiştirmeniz yeterlidir. Örneğin a, Eksi 6 olsun. Şimdi ne olacağını görmek için programı çalıştıralım. Eksi 246. Bu sonucu program üzerinde satır satır giderek ve tüm bu değişkenlerin hangi değerleri aldığını hesaplayarak kendi başınıza doğrulayabilirsiniz. Programlar yalnızca birkaç satırdan oluşsaydı ve bunlar üzerinde yalnızca sırayla ilerliyor olsaydınız aslında çok da ilginç şeyler yapamazdınız. Gerçekten ilginç şeyler yapmak için koşullar ve döngüler kullanmak gerekir. Koşullar şuna benzer, if a küçüktür 0, eğer a 0'dan küçükse c'yi yaz. Else yani aksi halde c eksi a'yı yaz. Burası ilginç, Çıktının ne olacağı konusunda bir fikriniz olmuş olabilir. Yalnızca bu koşullarla böyle bir şey yapabilmiş olmak gerçekten süper. Bu ifade şunu söylüyor, eğer a 0'dan küçük ise bunu yap, aksi halde şunu yap. Dikkat ettiyseniz, program boyunca dümdüz gitmiyoruz. a'nın 0'dan küçük olup olmamasına bağlı olarak, bilgisayar ya şu satırı çalıştıracak, ya da bu satırı çalıştıracak. Python'un eğer a 0'dan küçükse, sadece bu satırı çalıştıracağını bilmesinin sebebi, buradaki girintidir. Girinti, bu cümleciğin bir parçasıdır. Yeni cümlecikler geleceğini ise, buradaki 2 nokta üst üste sayesinde anlıyor a'nın sıfırdan küçük olmadığı tüm durumlarda else kısmına gelir. Bundan sonra, a'nın sıfırdan küçük olup olmamasından bağımsız olarak başka bir şey yapmak isterseniz, girintiden kurtulmak suretiyle cümlecikten çıkabilirsiniz. Artık şu cümleyi yazdırabiliriz. Program ile işimiz bitti. Şu cümleciye bir şeyler ekleyelim. a küçüktür sıfır yazdıralım. Dikkat edin, bunu bir katarın içine yazdığımız için burası hesaplanmayacak. Yalnızca ekrana yazdırılacak. Burada da a sıfırdan küçük değil yazdıralım. Bu ilginç bir program oldu. Çalıştırıp sonucu görelim. a küçüktür sıfır yazdı. Böyle yaptı çünkü şu cümleciğin içine girdi. Ardından c'nin değeri olan eksi 246 yazdı. Bu kısmı çalıştırmadı. Çünkü bunun yalnızca a sıfırdan küçük değilken çalışması gerekiyor. Bu cümleciyi atladı ve son olarak şu satırı çalıştırarak ekrana program ile işimiz bitti yazdı. Diğer cümleciyi çalıştırabilmek için a'nın değerini değiştirelim ve a'nın değerini 0'dan büyük yapalım. a eşittir 9 olsun ve programı çalıştıralım. a 0'dan küçük mü? Hayır. O yüzden bunu çalıştırmayacak ve else cümleciğine gidecek. Dolayısıyla aşağıda yaptığı gibi, a 0'dan küçük değil yazacak. Sonra c eksi a'nın değeri olan 630 yazacak. Daha sonra cümlecikten çıkacak ve a'nın değerinden bağımsız olarak program ile işimiz bitti yazacak.